Öncelikle bütün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, sezonun başından sonuna kadar bizi çok iyi desteklediler. Çok sağ olsunlar. Elimizden geleni yaptık yani. Ee, çok emek verdik, çok çalıştık, çok çabaladık. Allah binlerce şükür olsun ki yani bugün taraftarımıza armağan olsun. Çok teşekkür ederim gerçekten herkese yeniden. iyi günler. Bayramız mübarek olsun herkese.